Sevginin Annesi kanalımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle tavuk fajita tarifimi paylaşmak istiyorum. Tavuk yemeyi sevenlerin hatta sevmeyenlerin bile tavuk fajitayı çok seveceğini düşünüyorum. Julian doğranmış tavuklar ve sebzelerle yapılan fajita normalde dana etiyle yapılmasına rağmen günümüzde tavuk etiyle karidesle de yapılmaktadır. Besin değeri yüksek ve oldukça da doyurucu olan tavuk fajitayı herkes çok sevecek. Yapması kolay, yemesi lezzetli bu yemeği daha önce denemediyseniz tarifimle beraber hemen yapmaya koyulun. Farklı bir tarif olan tavuk fajita misafirlerinizde mutlu edecek bir yemek. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Ayrıca malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tavuklu bölümü için gerekli olan malzemeler 600 gram tavuk göğsü, 2 diş ince dövülmüş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, Kırmızı toz biber, kırmızı pul biber, karabiber, kimyon, köri, tuz. Baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Sebzeli kısım için gerekli olan malzemeler 2 orta boy kuru soğan, 3-4 adet yeşil biber, 2 adet kırmızı etli biber, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber. Julien doğradığımız tavuğumuza kendisine ait tüm malzemeleri katıp karıştıralım. Daha sonra birkaç saat dolapta dinlendirelim. Dinlendirilirse daha güzel olur. Zamanınız yoksa hemen de pişirebilirsiniz. Ocağımızı yakalım, tavanın içine tavuğumuzu alıp güzelce pişirelim. Sebzeleri de ayrı bir tavada pişirelim. Tavamıza önce yağımızı alalım, daha sonra soğanları ilave edelim. Kavurduktan sonra biberleri ve baharatlarını da ekleyelim. Sebzeleri çok karıştırmayalım ki ezilmesin. Hafif hafif kaşıkla çevirelim. Pişen tavukları ve sebzeleri aynı tavaya alıp 1-2 dakika daha beraber çeviriyoruz ve ocağımızı kapatıyoruz.